Sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İki Müslüman, birbirine kılıç çektiğinde, öldüren de, ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, öldürenin durumu belli ama ölen niçin cehennemdedir diye sordum. Peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz buyurdular ki, çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu.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 Güneş battığı yerden, doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar, bu böylece devam eder, gider. Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer İbni Hattab'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul, can çekişmeye başlamadıkça, Allah onun tövbesini kabul eder.